f(x) fonksiyonumuz x bölü karekök içinde x kare artı 1 olsun. f(x) fonksiyonumuzun x sonsuza giderken ve eksi sonsuza giderkenki limitlerini alacağız. Soruyu matematiksel limit tanımıyla çözmeden önce konuyu anlamaya çalışalım. X'e çok çok büyük değerler verdiğimizde f(x) fonksiyonu neye eşit olur? Bir düşünelim. X'e pozitif veya negatif sonsuza yaklaşan çok çok büyük değerler verdiğimizde, mutlak değerin etkisiyle yine X'ler çok çok büyük pozitif sayılar olacaklar. Çünkü paydayı sadeleştirdiğimizde sonuç mutlak değer X olacak ve X mutlak değerden pozitif olarak çıkacak. Pay kısmında sadece bir terimimiz var, X, paydada ise kök içinde iki terimimiz var. X pozitif veya negatif taraftan çok çok büyük değerler alırsa, buradaki X karenin değeri ağır basacak. Örneğin x'in 1 milyonu olduğunu düşünelim. Burada 1 milyonun karesi artı 1 olur. Yani payda da x kare dominant terim, baskın terim. O zaman fonksiyon yaklaşık olarak buna eşit olacak. x bölü, kök x kare. Buradaki bir x çok çok büyük bir değer alırken küçük, önemsiz kalacak. O yüzden yazmıyoruz, dikkate almıyoruz. x sonsuza giderken veya x negatif sonsuza giderken. Bu da x bölü, bir sayının karekökü pozitif bir sayıdır. Paydayı mutlak değer x olarak yazarız. Yani x bölü, mutlak değer içinde x. Bunu yapmanın bir diğer yolu da, buradaki limitleri yeniden yazarsak yani. limiti x sonsuza giderken, x bölü, mutlak değer x. Pozitif x'ler mutlak değerden pozitif x olarak çıkacaklar. Yani burası x bölü x olur. O da 1'e eşit olacak. Benzer şekilde burada x negatif sonsuza giderken limit aldığımızda, limit x, limit x eksi sonsuza giderken, x bölü mutlak değer içinde x. Tekrar hatırlayalım, f yerine x bölü mutlak değer içinde x yazmamızın sebebi, x çok çok büyük bir sayı olduğunda veya negatif çok çok büyük bir sayı olduğunda, bu iki fonksiyon birbirine yaklaşıyor. Yani çok benziyorlar x'in olacağı negatif değerler için paydadaki x mutlak değerden pozitif çıkacak, paydaki x'e negatif olacak. ve böylece cevabımız eksi x bölü x'ten eksi 1 olacak. Şimdi bunları kullanarak bu fonksiyonların grafiklerini çizelim. Bu y eksenimiz Bu da x eksenimiz olsun. Burada iki yatay asimptotumuz var. Birinci yatay asimptotumuz, y eşittir 1 Burası y eşittir 1. Bu doğruyu noktalı çizelim. Fonksiyon buraya yakınsıyacak. Ve diğer yata yasim da y eşittir eksi 1'deyken. Fonksiyonun taslağını oluşturmak için en azından bir nokta yerleştirmek için f0'ın neye eşit olduğuna bakalım. f0, 0 bölü, kök içinde 0'ın karesi, 0'ın karesi artı 1'e eşit olacak. Bu da sıfıra eşit. Sıfır noktası burası. Yani fonksiyon bu noktadan s sıfır noktasından geçecek. X sonsuza giderken fonksiyonun bu mavi yatay asimptota yaklaştığını biliyoruz. Yani böyle bir grafik olacak. Bunu farklı bir renkle göstereyim. X büyüdükçe, büyüdükçe, büyüdükçe asimtota daha çok yaklaşıyoruz. Ve x negatif sonsuza gittikçe bu asimtota daha çok yaklaşıyoruz. Bu fonksiyon y eşittir fx fonksiyonu. Bu grafikleri daha çok nokta hesaplayıp grafiğe yerleştirerek oluşturabiliriz veya grafik çizen hesap makinesi kullanabiliriz. Bu videoda pozitif ve negatif sonsuza giderken yatay asimtotların grafiklerini belirlemeye çalıştık. Buradaki önemli nokta x pozitif veya negatif sonsuza giderken baskın olan dominant terim bulmaktı ve bu fonksiyonun nereye yakınsadığını öğrenmekti. Bu örneğimizde bu taraftaki yatay asimptota pozitif taraftan yakın suyu, burada ise negatif taraftan.